Herkese selam. İnsanlar ve kitapların 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mavi Fincanım ve Solmuş Da Olsa Rağislerimle bugün size çok kıymetli bir yazardan bahsedeceğiz. Bugün size aslında Çukurova'dan, Anadolu insanının çaresizliğinden, toplumsal sorunlardan, gelenek örneklerden ve efsanelerden bahsedeceğiz. Çanızın aklına gelmiş olabilir, özellikle Çukurova deyince gelmiş olabilir. Bugün Yaşar Kemal'den bahsedeceğiz ve romanı olarak da Yılanı Öldürseler'den konuşacağız. Fakat Yılanı Öldürseler üzerine konuşmadan önce ben Yaşar Kemal hakkında biraz da olsa bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bazen yazarlar birçok kitap yazabilirler. Fakat kimi yazar yazdığı kitapların önüne geçebilir. Bence Yaşar Kemal böyle büyük değerlerden bir tanesi. Aslında bugün yazdığı onlarca e, kitaptan ziyade biz onu Yaşar Kemal olarak biliyoruz. Sadece birkaç kitabını konuşmuyoruz. Onun tamamen kendi bütünlüğünü konuşabiliyoruz. E, bence bir yazarın sahip olabileceği en özel şeylerden biri. O yüzden dilerseniz yılanı öldürselere geçmeden önce biraz Yaşar Kemal Kemal'den bahsedelim. Yaşar Kemal ki asıl adı Kemal Sadık Gökçeldir, 6 Ekim 1923 günü Adana'nın Osmani ilçesine bağlı Hemite köyünde dünyaya geldi. Aslına bakarsanız ailesi Van Göl yakınlarındaki Erciş köyünde yaşamaklardı Fakat Birinci Dünya Savaşı sebebiyle Hemite göç ettiler. Yaşar Kemal doğdu. Çok küçük yaşlarda ciddi travmalar geçiren bir çocuk olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki henüz çok küçükken bir kurban bayramı sabahında halasının eşi kurbanlık koyunu keserken elindeki bıçağı tamamen kazali olacak bir şekilde Yaşar Kemal'in sağ gözüne isabet ettiriyor ve artık Yaşar Kemal görmemeye başlıyor. Bundan daha büyük yaşadığı bir travma varsa daha yine çok küçükken 5 yaşındayken babasıyla camiye gittiği sırada babası namaz kılarken öldürülüyor. Sebebi de kan davası. Tüm bunlarla birlikte Yaşar Kemal birçok farklı işlerde çalışarak büyümeye başlıyor, büyüyor. Tabi büyürken Anadolu, Anadolu aşkı Anadolu insanının özellikle Çukurova'nın, Çukurova'da yaşayan insanların çektikleri sıkıntılar, adet gelenekleri, görenekleri, Çukurova'nın taşı, kurdu, her şeyi, akan suyu onun için muazzam şeyler anlamına geliyor. Hakat 17 yaşına geldiğinde ilk defa siyasi bir sebepten dolayı hapishaneye giriyor. İşin ilginci şu ki, birazdan bahsedeceğim Yılanı Öldürseler kitabının baş karakteri olan Hasan'la da aslında burada tanışıyor. Hasan birazdan yine bahsedeceğim gibi çok küçük yaşta 9 yaşında annesini öldüren bir çocuk. Yaşar Kemal hapishanede tanışıyorlar ve Yaşar Kemal hikayesini anlatıyor. Yazarda çıktıktan sonra e, bunu romanlaştırıyor. Çok güzel bir şekilde bize kadar anlatıyor. Bu süreçten sonra o zamanlarda her para kazanmak isteyen, büyük insan olmak isteyen herkesin yaptığı gibi Yaşar Kemal de İstanbul'a gidiyor ve nihayet Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyor. Tabii bu arada e, birçok farklı olay var. Siyasi anlamda e, görüşleri bunu korkmadan belki de günümüzün aksine gerçek bir sanatçı olarak bakın ne düşündüğü önemli demiyorum. Sadece düşündüğü şeyle samimi olması ve bunu uğruna korkmadan savaşabilmesinden bahsediyorum. E, Cumhuriyet'te yazmaya başlıyor ve ondan sonra zaten e, hep yazıyor, hep burada kalıyor. Hatta e, bir röportajında Çukurova için, daha doğrusu yazarlık için her yazarın bir Çukurova'sı vardır. Sözünü e, kullanacak kadar Çukurova'ya bağlı oluyor. Çukurova insanını anlatıyor ve maalesef ki çok yakın bir tarihte olmak üzere hayata gözlerini İstanbul'da yumuyor. Ve öldükten sonra geriye arkasında birçok eser ki betimlemeleri çok iyidir. Röportajdan anı en önemlisi bir aşk bırakıyor, gerçek bir sevda, gerçek bir direniş bırakıyor. Ee, Yaşar Kemal'le ben çok yeni tanışma imkanı buldum daha. Hatta ilk kitabını okuyalı 3-4 ay olmadı desem yeridir. Kendi adıma tanışmakta geç kaldığım yazarlardan birisi. Ama hayat belki de doğru zamanda, doğru yerde olacaktır. O yüzden bugün bu videoda Yaşar Kemal'den bahsetmek benim için oldukça önemli. Gerçekten okuduğum andan itibaren ona hayran kaldım. Daha çok az kitabını okudum, bütün kitaplarını okuyacağım ve muhtemelen hemen bu hayranlığında giderek artmaya devam edecek diyorum ve yılanı öldürselere geçiyorum artık. E çünkü Yaşar Kemal çok önemli. Yılanı öldürseler romanı da benim için özellikle oldukça önemli. Yılanı öldürseler bir anne-oğul trajedisi. Daha doğrusu anne-oğul ve toplum trajedisi. Baş karakterimiz Hasan 9 yaşında annesini öldürür. Normalde Hasan'ın annesi yani Esme köyün yiğit delikanlılardan Abbas'a sevdalıdır. Fakat köyün başka bir delikanlısı Halim Esme'yi zorla kaçırıp ona sahip olur ve onunla evlenir. Bu olaylar üzerine başka şeyler de olur ve Abbas hapishaneye girer ve tam 11 sene sonra hapishaneden çıkar. Abbas çıktığında artık Esme Halim'le zaten evlidir ve bir çocukları vardır, Hasan vardır. Aslında kitapta toplum baskısının ne kadar ciddi bir şey olduğu. Toplum baskısı dediğimiz şey, normal yetişkin insanlara bırakın, küçücük bir çocuğun üzerinde ne gibi etkilerinin görüldüğü olabileceği anlamında da çok ciddi dersler verir. Anadolu halkının kan davasına bakış açısını, geleneklerini, göreneklerini, şu an kulağa çok komik gelse de batıl inanç dediğimiz şeyleri ne kadar aslında içimize işlediğinden bahseder. Yılan Öldüseler gerçek bir Anadolu romanıdır aslında. Yılan Öldüseler çok hızlı okunan, ki Yaşar Kemal'in kaleminin zaten özelliklerinden biri de budur. Çok akıcı, çok akışkan. Betimlemeleriyle gerçekten anlatıldığı olayın etrafını da çok iyi anlatan ve insanın okurken içine girmesini, orada olmasını sağlayan bir kalem olduğu için çok çabuk bitiyor. Hatta benim elimdeki baskısı 89-90 sayfa kadar. Eğer Yaşar Kemal'i tanışmayanlarınız varsa benim gibi, e, ben geçti de olsa 3-4 ay kadar önce tanıştım ama Yılan Öldürseler kitabı çok iyi bir seçim olabilir. Hem hızlı okunması hem gerçekten çok akıcı ve duru bir dille yazılması, Yaşar Kemal'i e olan iştahınızı da kabartıp daha sonra diğer eserlerini de okumanıza vesile olabilir. Ben de... E, bundan sonraki yolculuğuma devam ediyorum. Hatta şu an bir tane aldım. Bir tanesi de kargoda geliyor. Yani Yaşar Kemal okumaya devam edeceğim ve eğer bir kez daha dönebilirsek Yaşar Kemal'den bahsetmeye devam edeceğim. Sözü de şöyle kapatmak istiyorum. Görüyorsunuz zaten Mavi Dergi'nin üçüncü sayısının da kapak konuğu Yaşar Kemal'di ve barışla yaşayacağımız, bol bol okuyacağımız, birbirimizi anlayacağımız daha güzel bir dünyanın mümkün olabildiği günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.